Merhaba arkadaşlar, 10.121 PMB 10 kilogramlık 1200'de bir Archerik marka çamaşır makinesi. Kısaca bunu inceleyeceğiz. Diğer makinalardan ne fark var? Bakalım şöyle. Ön görünüş olarak beyaz kapan şuralarına desen yapmışlar. Aşağıdaki pompa fitte kapa. Şuradan kapan. Açılması için gerekli bir tane mandalımız var. Onu aşağıya doğru indirdiğimiz zaman açılıyor. Kapak kilitli kaldığı durumlarda o şekilde açabiliyoruz. Bu makinede içerisi 10 kiloluk zaten gayet geniş. Gördüğünüz gibi. Şu kapak alt tarafın kapağı. Enerji etiketi burada. Enerji etiketi B'ymiş. 59 kWh. Enerji tüketimi varmış. 48 litre suyla yıkama yapıyormuş. 10 kilogram çamaşır miktarı. Ses seviyesi 72 desibel. Aslında çok fazl değil. Sesi de biraz iyi. Programlarına bakalım. Açma kapatma, havalandırma, hijyen, gömlek, yorgan, kas tüyü. Hangi programda kullanma yapacaksak bunu çeviriyoruz. O program seçiyoruz. Örneğin durulama. Kazan temizleme programı, şu tarafta, diğer makinelerden farklı bir program olarak burada havalandırma programı var. Bu havalandırma işlemi de, bir de makinede buhar desteği var. E yardımcı fonksiyon düğmelerinde sıcaklık, sıkma, ön yıkama ve buhar. Buhar düğmesine bastığımızda buharlı yıkama yapıyor. E bu makinenin diğerlerinden farkı buhar destekli olması. Havalandırma programında da çamaşırları mesela uzun süre yazlıklar çıktığı zaman ve yakışıklar çıktığı zaman dolaptan bir havalandırma yapabiliyorsunuz. Yine havalandırma işleminde buhar desteği de yaplıyordur makinamız. Bu şekilde bir makina almak isteyenlere şimdiden hayırlı olsun diyor.